Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şubat 2019'daki astrolojik gündemin burcunuza olan etkilerinden bahsediyor olacağım bu videoda. Evet, sevgili aslanlar, Ocak 2019'u gündemi hayli yoğundu. Burcunuzda ay kapanırken büyük bir ay tutulması meydana geldi. Ve dolayısıyla ayı kapatırken duygusal olarak bir takım zorlanmalar, bir takım değişiklikler yaşamak durumunda kalmış olabilirsiniz ki zaten bu geçtiğimiz senenin ve önümüzdeki 2-3 ayın etkili olacağı bir donay tutulmasıydı. Ancak Şubat gündem'i biraz daha normal seyrine giriyor ve artık 2019'daki gezegen hareketlerini başlangıcını Şubat ayı ile beraber yaşayacağız diyebilirim. Öncelikle e, Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Şubat ayı boyunca Venüs Oğlak Burcu'nda olacak sevgili aslanlar. E, Oğlak Burcu sizin 6. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla iş hayatınızla alakalı e, oldukça güzel e, durumlar yaşayabilirsiniz. E, i̇ş ortamınız, e, günlük yapmış olduğunuz işler, iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz e, daha pozitif geçebilir. Onun dışında sağlığınızı daha iyi hissedeceksiniz. Ee, sağlık açısından biraz daha e, güçlü olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu sizin moralinize yansıyacak. Ve dolayısıyla kendinize daha iyi, daha motive, daha çalışkan hissedebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla güzel organizasyonlar yapılabilir. Veya e, iş ortamından biriyle bir aşk ilişkisi e, söz konusu olabilir. E, ancak dediğim gibi günlük işlerinizi, e, sağlığınızla alakalı konuları, diyet programınızı, Artık günlük rutininiz her neyse bunları yaparken zorlanmayacaksınız. Keyifle yapacaksınız anlamına gelebilir ay boyunca sevgili aslanlar. Evet e, daha sonra Merkür Kova Burcu'na geçiyor. Yani sizin 7. evinize. Dolayısıyla e, iş anlaşmaları için, evlilik için e, güzel tarihler görüyorum. Özellikle Şubat ayı boyunca e, Merkür e, Balık Burcu'na geçmeden e, bir İmza atabilirsiniz, nikah kıyabilirsiniz, ortaklık anlaşmaları yapabilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde iletişim konusunda daha açık olacaksınız. Kendinize çok daha iyi ifade edeceksiniz karşınızdaki partnerinize veya ortağınıza. Dolayısıyla e, karşıdan yana e, güzel kontaklar ve iletişimler kurduğunuz bir dönem e, diyebilirim. Özellikle Şubat ayının ilk yarısı sevgili aslanlar. Ve e, Mars burcundaydı sizin e, seyahatler uzak çevreler evinizde e, bu ay eğer seyahat planınız varsa uzaklarla alakalı vize başvurunuz varsa bunları gerçekleştirmek için e, motivasyonunuz yüksek olacak sık sık seyahat etme ihtiyacında olabilirsiniz yeni yerler keşfetme ihtiyacında olabilirsiniz e, başlatmak istediğiniz akademik bir kariyer varsa bununla alakalı motivasyonunuz yüksek olacak bu alanda oldukça çaba gösteriyor olacaksınız sevgili aslanlar e, Mars koştayken bir de fikirlerinizi, düşüncelerinizi topluluk içerisinde ifade ederken çok fazla fanatizmden ve kavga enerjisinden uzak durmanızda fayda var. Zaman zaman bu etkiyi de verebilir 9. evde Mars tesiri. Dolayısıyla biraz da herkesin fikirlerine, görüşlerine saygı duyarak herhangi bir konuda çok sert ve fanatik düşüncelerinizi topluluk içerisinde kırıcı olmadan ifade edebilirsiniz. ...demek istiyorum sevgili aslanlar. Evet, 5 Şubat'ta Kova burcunda bir yeni ay var. Sizin 7. evinizde. Dolayısıyla artık yeni başlangıçlar yapmak için hayli güzel zamanlar. Zaten 2018 boyunca evlilik konusunda, ortağınız konusunda, partneriniz konusunda oldukça zorlandınız. Kendinize ifade etmekte güçlük çekmiş olabilirsiniz. Karşınıza yanlış partnerler çıkabilir. Boşanmalar, ayrılıklar veya mutsuz evlilikler... Yaşamış olabilirsiniz. 2018 bu konuda sizi gerçekten çok yordu. Bu yeni ay ile beraber artık bu alanda şifalandığınızı hissedebilirsiniz sevgili aslanlar. Ee, yeni bir başlangıç yapacaksınız. Eğer evliyseniz evlilik hayatınıza e, yeni bir reform getirebilirsiniz ve Merkür yan bir yeni ay olduğu için ...Jüpiter ve Mars da güzel açılar olduğu için e, kendinizi ne istediğinizi, partnerinizden ne beklediğinizi, ortağınızdan ne beklediğinizi çok açık ve seçik bir şekilde net bir şekilde ifade edebileceksiniz ve e, bu şekilde iletişim kurmak gerçekten sizi çok mutlu edecektir. Dolayısıyla evlilikte veya ortaklıkta dediğim gibi şifa enerjisi hayli yüksek olacaktır. Veyahut geçtiğimiz yıllarda biten bir ilişkiniz olduysa, biten bir evliliğiniz veya ortaklığınız olduysa bununla alakalı da artık o defteri kapatıp yeni bir sayfa açmak için çok güzel zamanlardan geçiyor olacaksınız sevgili aslanlar. Zaten Jüpiter şanslı fırsatlı durumları sizin ayağınıza getirecekken Mart'ta bu konuda adım atmanızı ve hareket etmenizi sağlayacaktır Evet 11 Şubat'ta Merkür balık burcuna geçiyor sizin 8 evinizde Dolayısıyla bir takım gizli konularda konuşmalar yapabilirsiniz daha çok Gizli meselelere eğilebilirsiniz. Başkalarından gelen kaynaklarla alakalı beklentiler içerisindeyseniz bununla alakalı görüşmeler sıklığı artabilir sevgili aslanlar. Bununla alakalı bir imza atmanız gerekiyordur. Bir evrak imzalamanız gerekiyordur. Resmi kurumlardan veya özel kurumlardan bir takım evraklar bekleniyordur. Bu evrak işleriyle uğraşabilirsiniz bu dönemde. 14 Şubat civarında e, Mars ve Uranüs'ün 29 derece Koç Burcundan kavuşum halinde olduğunu görüyoruz. Yine sizin e, 9. evinizde gerçekleşecek bu e, kavuşum enerjisi ve e, biliyorsunuz artık Uranüs Koç burcunu terk edecek Mart ayında ve Boğa burcuna 7 yıl boyunca e, kalmak üzere Geçişini sağlayacak sizin e, kariyer evinize geçecek. Siz zaten geçtiğimizde yıldır hayat görüşünüz, yaşam görüşünüz, e, uzaklardan gelen haberler, akademik kariyerinizle ilgili konular, belki taşınma işleri, e, belki e, hiç tanımadığınız çok farklı kültürlerden insanlarla kurmuş olduğunuz irtibatlarla alakalı sıra dışı konular yaşamışsınızdır. E, 29 derece Koç burcunda. Mars Uranüs'ün bu şekilde kavuşumu ise belki size uzak çevreden çok farklı sıra dışı bir insanla ilişkinizi bitirmenizi veyahut bir akademik kariyerle alakalı planınız varsa bununla alakalı artık netliğe kavuşmanızı sağlayacaktır. 29 derece biraz bitirmekte zorlanma enerjisi içerir. Dolayısıyla bu alanda size yük olan ağır gelen konu her neyse bununla alakalı ee, eğer bitirilmesi gerekiyorsa, örneğin bir akademik kariyer, örneğin yabancı dil eğitimi, örneğin e, hayat görüşünüz, yaşam talsefeniz, bunlar size yük gibi geliyorsa ve bitirilmesi gerektiğini aslında işlerin içe düşünüyorsanız, bunun için gerçekten ani bir kararla, jet bir kararla bitirme enerjilerini kendinizle çok rahat bir şekilde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Her ay olduğu gibi bu ayda bir dolunayla kapanış yapıyoruz. 19 Şubat'ta Başak Burcu'nun ilk derecelerinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın açılarını ben çok güzel görüyorum. Büyük bir ateş üçgeni oluşuyor gökyüzünde. Ay, Jüpiter ve Uranüs arasında. Dolayısıyla dolunayın her dolunayın gergin enerjileri olsa da her dolunay bizi biraz zorlasa, uykusuz geceler yaşatsa da Dolunayın esasında çok güzel sürprizler getirdiğini daha sonradan keşfedebileceğiz. Başak Burcu sizin ikinci evinizi temsil ediyor. E, bu demek oluyor ki bu dolunayla beraber e, maddi kaynaklarınızla alakalı bir konu kapanıyor. Ancak e, dediğim gibi Jüpiter ve Uranüs o kadar güzel bir açı yapıyor ki büyük ihtimalle bu sizin istediğiniz bir kapanış olabileceği gibi aynı zamanda yeni bir başlangıç için yapılmış olan bir kapanış enerjisi de söz konusu olabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili şanslı bir şekilde bir reforma gidiyorsunuz. Ani fırsatlarla karşılaşıyorsunuz, e, kaynaklarınızı artırmak veyahut e, artık çalışmakta zorlandığınız şartları değiştirmek açısından gerçekten e, güzel fırsatlar ani bir şekilde karşınıza çıkabilecek sevgili aslanlar. Kendinizi daha özgüvenli hissedeceksiniz, e, daha yeterlilik duygunuz gelişmiş olacak. E, bu dolunay aslında... Dediğim gibi 22 Şubat'a kadar etkileri gergin olsa da e, anlayacaksınız ki e, Şubat ayının son haftası ve Mart ayının ilk haftasında sizin kendinize olan özgüveninizi artıran kaynaklarınızın çoğalmasını sağlayan güzel fırsatlarla karşılaşmışsınız. Evet e, ayı kapatırken e, Mars boğa burcuna geçiyor. Dolayısıyla e, Mart ayının gündemini de buradan anlayabiliyoruz. Son günlerde biraz daha kariyer odaklı. Biraz daha hırslı olacaksınız. Birazcık daha gelecekte ne yapmam gerekiyor? Önüme bak, baktığım noktada ne görmem gerekiyor? gibi sorular kafanızı meşgul edecek ve oran Plüton'un kare açısı da e, sizi biraz zorluyor olacak e, sevgili aslanlar. Geleceğinizi görmek konusunda önünüzü görmek konusunda bir takım değişimler ve dönüşümler gerçekleştirmek mecburiyetinde hissedebilirsiniz kendinizi. Bu da sizi psikolojik olarak zorlayabilir, bunaltabilir. Ayın son günlerinde çok fazla gerilmemeye dikkat etmenizde fayda var diyorum. Ama genel olarak ben güzel ve olumlu enerjilerin hakim olduğu bir ay olarak görüyorum. Umarım o şekilde de olur. Şubat ayı etkileri kısaca bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğene basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.